Merhaba sevgili başaklar ve yükselen burcu başak olanlar Şubat 2019'da gerçekleşecek olan gökyüzü gündeminin burcunuz olan etkilerinden bahsediyor olacağım bu videoda Evet e, sevgili başaklar Ocak ayı hayli yoğun gündemlerle geçti iki tane tutulma yaşadık Ardı ardına ve e, Dolayısıyla e, yoğun enerjiler bizim aslında ne yaşadığımızı ne yapmaya çalıştığımızı anlamamızı zorlaştırdı çünkü sürekli bir hengame, sürekli bir telaş içerisinde geçti günlerimiz. Şubatta birazcık daha taşlar yerine oturuyor, biraz daha e, sakiniz ve 2019'un etkilerini artık yavaş yavaş Şubat ayı ile beraber görmeye başlıyoruz sevgili Başaklar. Evet, e, önemli gezegen hareketlerine, gezegen değişikliklerine bakacak olursak Venüs'ün Oğlak Burcu'nda olduğunu görüyoruz Şubat ayı boyunca. Dolayısıyla e, gönül ilişkilerinden ziyade iş ve kariyer ilişkilerinin daha yoğun olacağı bir ay olduğu sinyalini bize veriyor bu transit. Sizin 5. evinizde gerçekleşiyor bu transit. E, dolayısıyla aslında siz biraz daha... Hayattan keyif almak için bir takım planlar, projeler yapabilirsiniz. Sanatsal faaliyetlerde çok sık bulunabilirsiniz. Çocuklarla alakalı gündemleriniz varsa, olumlu gelişmeler, olumlu geri dönüşler alabilirsiniz. Veya bir projeniz vardır, hayata sokmak istediğiniz, işle alakalı bir projeniz vardır. E, yeterli sermayeniz yoktur veya e, sermayeniz vardır da risk almak istemiyorsunuzdur. Bu riski almak için veya bu sermayeyi bulmak için güzel zamanlar olduğunu söyleyebilmek mümkün. Özellikle riskli olduğunu düşündüğünüz, e, kendinize ait bir proje, hayata geçirmek istediğiniz bir projeniz varsa Venüs Oğlak Transit'i e, değerlendirilebilir siz sevgili başaklar adına. Evet, e, Merkür koval burcuna geçiyor yani altıncı evinize geçiyor sevgili başaklar dolayısıyla iş hayatında yine e, oldukça aktif hissedeceksiniz sağlığınızla alakalı konularda e, bir düzen bir bütün tutturabilirsiniz eğer iş arayan bir başak burcuysanız e, aradığınız işi bulabilirsiniz. İş yerinizle alakalı gündemler çok sık etrafınızda dönebilir. İş arkadaşlarınızla dedikodu enerjileri hakim olabilir. Bunlara dikkat etmekte fayda var. İş yerinde çok fazla iletişim, çok fazla sosyalleşme gibi durumlar söz konusu olabilir. Veya dediğim gibi çok fazla yazışma yapmanız, mail trafiği, telefon trafiği çok yoğun bir ay olabilir sizin için. Özellikle Merkür kovadayken Merkür Balık Burcu'na geçene kadar. Evet, Mars zaten Koç burcundaydı Dolayısıyla Mars sizin sekizinci evinizi temsil ediyor ve burada bir takım durumlar yaşamışsınızdır zaten geçtiğimiz aydan itibaren. Gizli meselelerinizi halletmek adına daralmışlık yaşayabileceğiniz gibi başkalarından görmek istediğiniz ve göremediğiniz şeyler sizde sıkıntı yaratmış olabilir. Kaza enerjisi yine yüksek. Ameliyat gibi bir düşünceniz varsa özellikle baş bölgesi ile alakalı durumlar varsa bunları ertelemenizde fayda var sevgili başaklar. Yani diş olur, göz olur, bur, kulak, burun, boğaz olur, baş bölgenizde bulunan herhangi bir organla alakalı ameliyatları ben bu ay tavsiye etmiyorum. Dolayısıyla bunlarla alakalı gerginlikler yaşanabilir. Baş ağrısı yaşayabilirsiniz. Efendim dediğim gibi başkalarından gelecek olan paralar gelir ama sıkıntıyla gelebilir. Bunlara dikkat ederseniz daha e, olumlu geçecektir bu Mars Koç transiti. Evet e, 5 Şubat'ta Burcunda Merküryen bir yeni ay var. E, yine sizin 6. evinizde. Dolayısıyla işle alakalı, günlük rutinlerinizle alakalı... Sağlığınız, organize olduğunuz alanlar, her gün yaptığınız işlerle alakalı yeni bir başlangıç söz konusu. Dediğim gibi özellikle iş anlaşmaları açısından çok güzel bir dönem. Sağlıkla ilgili yeni bir döneme gelebilirsiniz. Kendinize yeni bir diyet programı hazırlayabilir, bir spor programı veya bir uyku rutini, bir hayat düzeni planlayabilirsiniz. Bunlarla alakalı bir çok güzel etkiler söz konusu veya iletişimle ilgili yeni bir işle ilgilenebilirsiniz veya iş arkadaşlarınızla gerçekten çok güzel zamanlar geçirip sosyalleşebilirsiniz. Bu, bu açıdan günlük işlerinizi yaparken daha organize olacağınız ama çok fazla çalışacağınız sürekli bir koşturmaca bir iletişim trafiği içerisinde olacağınız. Bir dönemden geçtiğinizi söylemek mümkün. Bu yeni ay ile beraber hayatınıza sokmak istediğiniz rutinler, alışkanlıkları daha rahat bir şekilde hayatınıza çekebileceksiniz sevgili başaklar. 11 Şubat'ta Merkür Balık Burcu'na yani 7. evinize geçiyor. Dolayısıyla ilişkiler konusunda artık daha açık ve daha net olabilirsiniz sevgili başaklar. Karşınızdaki insandan ne istediğinizi Rahat bir şekilde ifade edebilirsiniz. Eğer evli bir başaksanız eşinizle iletişiminizde uzun süredir problem olan konulara oturup artık masaya yatırıp kendinizi olması gerektiği şekilde ifade ettikten sonra karşılıklı güzel bir kontak kurarak eşinizin isteklerini doğrultusunda. Ne hatalar yaptığınızı, karşılıklı olarak e, ne gibi handikaplara düştüğünüzü çok daha rahat görebileceksiniz. Dolayısıyla bu ilişkileri şifalandırmak açısından güzel bir transit. E, evli olmayan bekar başaklar için yine e, ciddi ilişkilere başlamak açısından veya ciddi ortaklıklara başlamak, imzalar atmak konusunda e, güzel bir e, etki yaratıyor. Dolayısıyla eğer bir ortaklık planınız varsa e, merkür balık transitini değerlendirebilirsiniz sevgili başaklar. Evet 14-15 Şubat civarında 29 derece Koç burcunda Mars ile Uranüs kavuşum enerjisi içerisine giriyor. Biliyorsunuz Mayıs 2018'de Uranüs artık 7 yıl boyunca kalıcı olmak üzere Boğa Burcu'na geçiş yapacak. Tabi Uranüs yavaş hareket eden bir gezegen olduğu için her derecesi hayli zaman alıyor şu an. E, Şubat ayı itibariyle 29 derecede seyrederken Mart ayında artık e, Boğa burcunun 0 derecelerine yaklaşacak e, sevgili başaklar ve e, Koç burcundan çıkarken Uranüs'ün e, Mars'la da bir kavuşumu e, yaşayacağını görüyoruz. Şimdi Uranüs sürprizler gezegeni Mars, e, aksiyon, e, adrenalin ve girişim başlatmak üzerine bir gezegen. Dolayısıyla 8. ev konularında çok sürprizli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ani bir şekilde miras, nafaka ile alakalı başkalarından gelen alacaklar veya borçlarla alakalı ani gündemleriniz oluşabilir. Ani bir borç çıkabileceği gibi havadan sürpriz bir paralar para da gelebilir. Veya birinin desteğine ihtiyaç duyabileceğiniz gibi birine acil bir şekilde destek olmanız da gerekebilir sevgili başaklar. Bu dengeyi korumakta fayda var. Artık zaten 8. ev konularında siz idmanlısınızdır Uranüs'ün koş transitinden. Bu etkinin artık son günlerini yaşıyor olacağız. Ve son günleri yaşarken de çok ani ve sıra dışı bir gelişme yaşatarak uğurlayacak büyük ihtimalle bizi bu transit. Evet e, her ay olduğu gibi bu ayda tabi bir donlayımız var ve Burcunuz da gerçekleşiyor sevgili başaklar. Dolayısıyla hayatınızla alakalı bitirmek istediğiniz e, artık size e, fayda sağlamayan hangi konuda olursa olsun e, güzel bitişler yaşayabilirsiniz. E, bu dolunay gökyüzünde büyük ateş üçgeni tetikliyor ve e, Jüpiter'le ve aynı zamanda Uranüs'le e, çok güzel üçgen açıları var dolunayın dolayısıyla e, aslında Hayatınızda artık sizin için dediğim gibi fayda sağlamayan, yük olan ve bitirmek istediğiniz, sırtınızda kambur olan konularda ciddi bitişler başlatmak için çok şanslı fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Dolunay bitiş enerjisini temsil etse de aynı zamanda yeni başlangıçlar için bir bitişi temsil etmekte. Dolayısıyla bazen bir şeyleri bitirmek de çok önemlidir bunları bitirirken zorlanabiliriz bunları bitirirken veya yeni başlatmak istediğimiz girişimi başlatmak isterken yeni hayatımıza adım atarken Uranüs ve Jüpiter tarafından çok güzel şekilde destekleniyor olacağız gerçekten güzel manevi ellerden destek verebiliriz çok hiç beklemediğimiz insanlardan Veyahut hiç beklemediğimiz şartlarda güzel fırsatlarla karşılaşabiliriz sevgili başaklar. Dolayısıyla bu dolunay her ne kadar gergin enerjiler içerisinde olsa da netice itibariyle sonucu itibariyle Olumlu bir dolunay olarak görüyorum. Dolayısıyla bitirmek istediğiniz, artık hayatınızda yeni bir başlangıç yapmak istediğiniz konu her neyse bunları bitirmek adına Şubat ayının sonundaki dolunay gerçekten en çok sizi olumlu etkileyecektir sevgili başaklar. Evet ayı kapatırken Mars boğa burcuna geçiyor. Koç burcu transitini tamamlıyor. Ve dolayısıyla artık sizin... Seyahatler evinize geçiyor ve e, gezme, tozma, yeni yerler araştırma, yeni kültürler keşfetme ile alakalı Mart gündeminiz şimdiden e, ayın son günlerinde oluşuyor e, sevgili başaklar. Dolayısıyla e, çok fazla e, geziyim, tozayım, araştırayım, okuyayım enerjisi içinde kendinizi de hırpalamayın. Ama, Güzel e, imkanlar elde etmeniz mümkündür bu süreçte. E, ayın son günleri Uranüs ve Plüton'un e, kare açısı biraz bizi gelebilir. Dolunay enerjisinden sonra biraz gerilebiliriz. Ancak dediğim gibi Mart ayında, e, aslında Şubat ayında almış olduğunuz kararların uygulamaya geçmesi açısından güzel etkiler barındırıyor, barındırıyor olacak. E, Şubat ayı gündemi kısaca bu şekilde. Umarım video faydalı olur ve beğenmişsinizdir. Ee, beğendiyseniz beğene basarsanız ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın sevgili başaklar.